Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri Monster Notebook katkıları ile hazırladığımız oyun canavarı serimizin yeni bölümünde yakın zamanda çıkması beklenen efsaneleşmiş oyunların devamlarını ve uzun süredir beklenen oyunları sizler için değerlendireceğiz ve ortaya çıkan piyasayı sürme tarihleriyle sizleri bilgilendireceğiz. Oyun dünyasında şu ana kadar piyasaya sürülmüş birçok oyunun olduğunu biliyoruz. Ve bu oyunların devam niteliğinde gelen oyunları uzun süredir beklenen oyunlar arasında yer alıyor. Örneğin God of War tarafından piyasaya sürülen bir oyun uzun süredir bekleniyor ki Ragnarok oyunda yine listemize yer alan bir oyun. Onun dışında... Resident Evil 4 oyununun remake'i gibi birçok efsaneleşmiş oyununun devam oyunu ya da remake'i oyun yapımcıları tarafından kullanıcıları uzun süre bekletiliyor. Tabii bu bekletmelerin önünde bazı sebepler olabiliyor. Örneğin oyunun sızdırılması olabiliyor ya da geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan sorunlar olabiliyor. Bunun gibi ufak tefek teknik aksaklıklardan dolayı bu listedeki oyunları uzun süredir beklediğimizi söyleyebiliriz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Evet listemizin ilk sırasında az önce de size belirttiğimiz Resident Evil 4 oyunun remake'i. Bildiğiniz üzere Resident Evil serisi korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor ve serinin dördüncü oyunu 2005 yılında piyasaya sürülmüştü. Şu anda da piyasaya sürülen en son Resident Evil oyununun Resident Evil Village olduğunu söyleyebiliriz. Hatta o oyunu da kanalımızda oynamıştık. O oyunda bir aylık korkunç. Resident Evil 4'ün remake'inin geleceğine dair zaten yıllardır söylenti vardı hatta bazı fragmanlarda paylaşıldı fakat sürekli ertelenmeye devam edildi. Yani 2022 yılında piyasayı öne sürülüyordu fakat ne yazık ki yine beklendiği gibi olmadı ve bir süredir Resident Evil oyunun çıkmasını bekliyoruz. Artık söz konusu oyunun çıkış tarihi belli oldu. 24 Mart 2023 tarihinde Resident Evil 4 oyunun remake'i piyasaya sürülecek. Yine karanlık bir tema, yine korkunç bir tema ve Resident Evil 4'e göre grafikleri tabii ki daha iyi olacak. Zaten 2005 yılında piyasaya sürülmüştü. Yaklaşık arada 18 yıllık bir farktan bahsediyoruz. Yani listemizin ilk oyununun Resident Evil 4 remake olduğunu ve 24 Mart 2023 tarihinde piyasaya sürüleceğini sizlerle paylaşmış olalım ve geçelim sıradaki oyunumuza. Evet, uzun süredir çıkmasını beklediğimiz ve yakında çıkacak olan ikinci oyunumuz Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Portgame Games tarafından yayınlanması planlanan Harry Potter evreninde 1800'lerin sonlarında geçen yeni bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun 10 Şubat 2023 tarihinde Windows, PlayStation 4 PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için piyasaya sürülecek. Oyunun fragmanını incelediğimizde yıllardır Harry Potter filmlerinde karşımıza çıkan Hogwarts şehrini görebiliyoruz. O alanda gezebiliyoruz. Yani açık dünya bir oyun olacak. Grafikler tarafında da yine fragmanı incelediğimizde sonuna kadar tatmin edici bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Hatta benim tahminlerime göre 2023 yılına en çok damgasını vuran oyunlar arasına yer alacaktır. Evet listemizin 3. sırasındaki oyunumuz Suns of the Forest. Bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Suns of the Forest uzak bir adada kayıp bir milyarderi bulmak için gönderildiğinde kendinizi yamyamların istila ettiği bir cehennemde buluyorsunuz. Bu ürkütücü yeni ve açık dünya hayatta kalma oyunu simülatöründe tek başınıza ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Şu anda da piyasada yine benzer temaya sahip oyunlar var ama bu oyunun fragmanını incelediğimizde de yine grafik tarafında... Oyun motoru tarafında biraz daha gelişmiş bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yine uzun süredir bekleyen oyunlar arasında yer alıyordu. Hatta oyun hakkında araştırma yaparken kullanıcıların yorumlarını da okuma fırsatı buldum ve artık piyasaya sürülsün uzun süredir bekliyoruz. Hani arkadaşlarla oynamak için tercih edilecek bir oyun olduğunu ve uzun süredir beklenen bir oyun olduğunu belirtelim. Bu da yine Şubat'ta piyasaya sürülecek. Şu anlık yalnızca bilgisayar için piyasaya sürüldüğü biliniyor fakat bunun dışında hangi platformlarda çıkacak henüz belli değil. Evet, sıradaki oyunumuz yine efsaneleşmiş bir oyun serisinin yeni oyunu olan God of War Ragnarok. God of War Ragnarok Santa Monica Studio tarafından geliştirilen bir aksiyon macera oyunu. İlhamını İskandinav mitolojisinden alan oyun eski Norveç'te geçiyor ve ana kahramanlar olan Kratos ve küçük oğlu Arteus'a yer veriliyor. Oyunun önceki oyunda Kratos'un şir tanrısı Baldur'u öldürmesinden sonra olacağı tahmin edilen İskandinav tanrılarının ölümlerini anlatan ve günlerin sonunu getiren bir dizi olayı içeren Ragnarok'u işlenmesi bekleniyor. Listemiz genel olarak değerlendirdiğimizde ise en erken çıkacak oyun bu arkadaşlar. Yani 9 Kasım 2022 tarihinde piyasaya sürülecek. Neredeyse bir aydan az bir süre kaldı ve biz de heyecanla bekliyoruz. Özellikle hem PlayStation tarafında defalarca trailerlar yayınlandığı hem PC tarafında yani iki tarafta da hem grafik anlamında hem de oynanış tarafında beklentilerin üstüne çıkan bir oyun bekliyoruz. Bu yüzden haftalar kaldığını ve bizim de söz konusu oyun piyasaya sürüldüğünde ilk oynayan kanallardan biri olacağımızı belirtelim ve sıradaki oyuna geçelim. Evet, geldik listemizin son oyununa. 2012 yılında oyun camiasına giriş yapan Telltale Games tarafından piyasaya sürülen The Wolf Among Us 2. Şimdi bu oyunun hikayesi biraz uzun arkadaşlar. 2012 yılında The Wolf Among Us oyunu piyasaya sürülmüştü. Ve bu oyun yine diğer oyunlarda olduğu gibi bir aile ilgi gördü. Hatta yıllar içerisinde oyunun ikinci versiyonunun gelmesi hakkında da yine birçok yorum aldı övgü dolu yorumlarla karşılaştık. Fakat şöyle bir olay oldu. Telltale Games maddi bir sıkıntıya girdi ve bir anda piyasadan çekildi ve bir süre bu şirketi görmemeye başladık. Ve yakın zamanda Telltale Games tarafından bir paylaşım yapıldı ve The Wolf Among Us oyununun ikincisinin müjdesi verildi. Ve oyunun fragmanı da yayınlandı. Fakat fragmanında veya şirket tarafından resmi sosyal medya kanallarında paylaşılan trailer postlarını incelediğimizde herhangi bir tarih verilmemiş. Fakat oyunun 2023'te tanıtılacak Kesin yani 2023 bitmeden The Wolf Among Us 2 oyununu göreceğiz. Fakat yine de ortada net bir tarih bulunmadığını belirtelim. Evet arkadaşlar Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için uzun süredir beklenen ve yakında çıkacak oyunları sizler için değerlendirdik ve çıkış tarihleriyle ilgili bilgilendirmeler verdik. Bu oyunlar piyasaya sürüldüğü gibi yine Oyun Canavarı serimizde sizler için Monster notebookumuzda çekeceğiz. Bu oyunların oynanış videoları, sunduğu grafikler ve bizlere yaşattığı deneyimle ilgili yine sizleri bilgilendireceğiz. Genel olarak listedeki oyunların piyasaya sürülme fiyatlarıyla ilgili henüz net bir şey yok tabii ki bazı oyunlar şu anda ön siparişte örneğin God of War Ragnarok fakat God of War, Ragnarok şu anda yalnızca PlayStation 4 ve PlayStation 5'in ön siparişi açıldı. PlayStation 4 sürümü 699 TL iken PlayStation 5 sürümü ise 799 TL'den ön siparişte. Aynı zamanda 2023 yılının sonlarına doğru da bilgisayara gelmesi bekleniyor. Tabii ki bilgisayara geldiği takdirde en az 1000 TL'lik bir fiyat bekliyoruz. Zaten Steam tarafında geçtiğimiz günlerde oyun fiyatlarının da arttığını biliyoruz. Bildiğiniz üzere Steam dolar kurunu 2'ye sabitlemişti. Yıllardır bu şekilde devam ediyordu. Yani... Oyun geliştiricileri fiyatı Steam'e bıraktığı zaman fiyatlar çok düşük oluyordu fakat geçtiğimiz günlerde bu kurun onay yükselmesiyle birlikte Steam'de uzun süredir 20 liraya falan alabileceğimiz oyunların 100 liraya çıktığını gördük. Hatta geçtiğimiz günlerde ben de Left 4 oyununu 20 liraya falan almıştım şu anda 100 küsür lira oldu. İyi ki almışım diyorum ama tabii ki önemli olan bu zamlardan önce almaya sevinmek değil bu zamların neden yapıldığıyla alakalı. Yine Steam'in fiyat politikası tabii ki ucuz fakat bu artışlar nereye kadar gidecek? Yani yıllar önce çıkmış olan bir oyuna 100 lira 120 lira vermek ayrı bir olay. Bununla beraber yeni çıkacak oyunlara 800 bin lira arası vermek ayrı bir olay. Bu yüzden bu oyun fiyatlarının ne zamana kadar da artacağı henüz bilinmiyor. Bir de şöyle bir durum var. Yani ülkemize özel bir fiyat politikası izlenmiyor. Bunu yalnızca Steam kendi kütüphanesi için yapıyor. Fakat oyun geliştiricileri tarafına baktığımız zaman bir oyunun 50-60 dolardan ya da 70-80 dolardan piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Ve bu bildiğimiz kur çevirmesi şeklinde oluyor. Yani 80 dolar ne kadarlık bir fiyat etiketi yapıyorsa ülkemize satışa sunulduğu fiyat etiketi de Yine beklediğimizden üst seviyede oluyor. Bu yüzden dolar kuru arttığı için oyun fiyatlarının da artık satın alınamaz bir hale geldiğini belirtelim. Çünkü dolar kuru 5 ken 20 dolara çıkan bir oyun ülkemizde 100 liraya satışa sunuluyordu. Ve 100 liraya satışa sunulan bir oyun ulaşılabilir bir haldeydi. Ama şu anda piyasaya sürülen oyunlara baktığımızda 800-900 TL'lik bir fiyat etiketleri karşımıza çıkıyor ve bunların DLC halleri olduğunu belirtelim arkadaşlar. Yani ortaya bir DLC de girdiği zaman bu fiyat etiketi 1000 TL'leri, 1300 TL'leri geçebiliyor. Bu yüzden bu konuda oyun geliştiricilerini ülkemize özel fiyat politikası sunması için davet ediyorum. Umarız ülkemizde oyun fiyatları daha da uygun olur diyelim ve videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için yakında çıkacak oyunları değerlendirdik. Eğer sizin de beklediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.